Arkadaşım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz 2023 AYT Matematik kampımızda sevgili arkadaşlarım. Hedef full matematikte yola çıktık. Bugün 53. videodayız. Sayfa numarasını hemen söylemek istiyorum. 123. sayfadayız. Biliyorsunuz kamp kitabımız var arkadaşlar ve kamp kitabımızda gençler artık... Yarısından fazlasını da bitirmiş oluyoruz. 123. sayfada izlemiştik. Bugün sizlerle birlikte nereleri de işleyeceğiz? Limitte belirsizliğe geçiyoruz arkadaşlarım. Limitte belirsizlikleri bitirdikten sonra hemen arkasından arkadaki sayfayı işleyeceğiz. Sandviç teoremini göreceğiz. Burada yine sana özel diye ayırdığımız bir kısım var. Bu sana özel kısmını çözeceğiz. Ve burada şu kısımda özellikle bol miktarda uğraştığın sorular var. Yani efsanevi şekilde aman çarpanlarımı ayırayım, aman trigonometrik özdeşlik düşüneyim, aman işte trigonometride kosekant neydi, sekant neydi, şu neydi, bu neydi diye düşünmene gerek bırakmayacak şekilde böyle soruların çözümlerini 5 veya 6 saniyede yaptırabileceğin, yapabile, yaptırabileceğim, benim yaptırabileceğim çözümler göstereceğim. Yani 5-6 saniyede bir soruyu çözebileceksin. Bu çok mühim bir olay. Dolayısıyla arkadaşlarım buraları çok iyi dinlemeni istiyorum. Ve zaten burayı işledikten sonra da şu kısımda süreklilik kavramı var. Süreklilik kavramında konuyu bırakacağız, videoyu bırakacağız. Ve bu da 5. videonun konusu olacak süreklilik kavramı sevgili arkadaşlarım. Limit ve sürekliliğin 4. videosundayız. Artık dersimize başlayabiliriz. Kitabı satın almak isteyen arkadaşlarım varsa da açıklama kısmında linkini bıraktım arkadaşlar. O linkten girip kitabı satın alabilirsiniz. İster Trendyol'dan ister Kitapfony'dan. Ee, tabi isterseniz farklı web sitelerinden de sevgili arkadaşlarım edinebilirsiniz kitabı diyelim ve dersimize hadi hep beraber derse hadi koş koş derse başlıyoruz Evet limitte belirsizlikler dedik 0 bölü 0 belirsizliğine şimdi bir detaylıca bakalım 0 bölü 0 belirsizliği adı üstünde biz bir fonksiyonun limitini incelerken bir rasyonel bir fonksiyonun limitini incelerken üst taraf 0 gelecek alt tarafta 0 gelecek ve böylelikle 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaşacağız arkadaşlar reel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonlarını ele alalım fx'in a'daki limiti 0 ve gx'in de a'daki limiti 0 olsun. Eğer ben f bölü g'nin limitini merak ediyorsam, a'daki limitini merak ediyorsam bu 0 bölü 0 olacaktır. Bu duruma belirsizlik diyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı da e, detaylandırmakta fayda var. 0'ı 0 olmayan bir sayıya bölersen sonuç 0 çıkacaktır. Sayıyı 0 olmayan bir sayıyı 0'a bölersen yani payda 0 ise sadece tanımsız oluyor değil mi? Bu ikisine zaten aşinaydık. Eğer pay ve payda ikisi de sıfırsa işte biz bu duruma belirsizlik diyoruz. Şimdi neden belirsizlik diyoruz aslına bakarsanız. Çünkü hani sıfıra böldüğümüz takdirde sonuç sıfır çıkacaktı. E paydası sıfırsa da tanımsız. Şimdi bu tanımsız mı yoksa sıfır mı bundan kaynaklı belirsiz diyoruz arkadaşlarım. Bu kısım çok önemli. Diğer kitaplarda da bulamazsınız. Unutmayın tanımsızlığa yapacak bir şey yok. Yani tanımsızsa bir ifade matematik o tanımsızdır. Yani onu değiştiremezsin tamam mı? Ama belirsizlik ortadan kaldırılabilir. Hani derler ya gel şu aramızdaki belirsizliği ortadan kaldıralım diye. Aynen o şekilde işte belirsizlik ortadan kaldırılabilir. Şimdi bununla ilgili durumu inceleyeceğimiz bol ama bolca örnek göreceksin. 37. örneğimize bir bakalım. Bakın x kare eksi 5 x eksi 6'nın x kare eksi 1'e oranı. X'den nereye gidiyor? Eksi 1'e gidiyor. Eksi 1'i yukarıda yerine yazarsanız 1 artı 5 eksi 6'dan 0 gelir. Altta yerine yazarsanız 1 eksi 1'den 0 gelir ve 0 bölü 0 belir. Sizde karşılaşabiliriz. Pekala. Şimdi ben bu 0/0 belirsizliğini ortadan kaldırabilmek için hangi yöntemlere başvuracağım? Çarpanlara ayırma ve sadeleştirme. Bak şimdi sen burayı x e x diye çarpanlarına ayırırsan, burayı da e 6 artı +1 yazarsan, alt tarafta zaten 2 kare farkından x e 1 ile x e 1'in çarpımı arkadaşlar. Şimdi tekrardan yazıyorum ifadeyi. Limit x'ler r nereye gidiyor? -1'e e giderken üst taraf x e 1 ile x e 6'nın çarpımı oldu. Alt taraf ise x e 1 ile x e 1'in çarpımı oldu sevgili arkadaşlar. Burada Dikkat ettiysen çarpım durumlu oldukları için x artı 1'lere bay bay diyeceğiz. Ve artık 1'i yerine yazabiliriz. Neden? Çünkü şuradaki x artı 1'ler x'lerin eksi 1'e e yaklaşırken ki ikisinde 0 geldiği durumlardır. Artık ben bunları götürdüğüme göre eksi 1'i şurada yerine yazdım. Eksi 1'den 6'yı çıkarın. Eksi 7. -1'i şurada yerine yazın -1'den 1'i çıkardınız -2 eksi eksiler gitti doğru cevabımız neymiş 7/2 Bakın arkadaşlar az önce 0 bölü 0 belirsizliği geliyordu bunun limiti Şimdi ise 7/2'ye eşit olduğu Demek ki cevabımız 7/2 olacakmış diyebiliriz 38 örnek x'ler -3'e giderken x kü artı 27 bölü x kare eksi -x -12 eksi bak şimdi x kü artı 27 -3 yerine yazarsan eksi-27 artı 27'den Burası 0 geldi. Alt tarafta 9 artı 3 eksi 12'den gene 0 geldi. 0 bölü 0 belirsiz. O halde ne yapacağız? Üst tarafı ve alt tarafı çarpanlarına ayıracağız. Burası x'in küpü. Burası da 3'ün küpü. Demek ki ben burada küp açılımı yapacağım. Yani x artı 3 çarpı x kare eksi 3 kere x 3x artı 3'ün karesi 9 dedim. Bölü. Alt kısımda da şu kısmı şurayı silelim. Ben burayı nasıl çarpanlarına ayırırım? x'e x... E x Burayı da eksi 4'e artı 3 diye ayırırız hocam. Böylelikle x artı 3 ile x eksi 4'ün çarpımı gelir burası. Şimdi dikkat ettiysen x artı 3'ler burada birbirini götürüyor. Ve sen artık rahatlıkla eksi 3'ü getirip şurada ve şurada yerine yazabilirsin. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 kere eksi 3 9. Artı 9 bölü. Eksi 3 eksi 4 daha eksi 7 yapar. Üst taraf 27. Alt taraf eksi 7. Cevabımız eksi 27 bölü 7'ymiş sevgili gençler. Dedik ve 39. sorumuza bakıyoruz. Diyor ki a'lar eksi b'ye giderken a üzeri 4 eksi b üzeri 4 bölü 2a artı 2b. Şimdi üst tarafta şurası a karenin karesi burası b karenin karesi. Böylelikle ben buna 2 kare farkı uygulayabilirim. Nasıl a kare eksi b kare çarpı a kare artı b kare biçiminde. Hatta ve hatta bak burası da 2 kare farkı gelecek. Dolayısıyla mavi ile işaretlediğim yere ayırırsam a eksi b çarpı a artı b. Çarpı a kare artı b kare. Daha sonrasında ise bölüğü 2 parantezinde a artı b diyor. Şimdi arkadaşlar burada belirsizliği yaratan şey a'ların eksi b'ye gitmesiydi. Yani a gördüğüm yere ben eksi b'yi yazarsam burada da eksi b'yi yazarsam şurası ve şurası 0 geliyor ama artık onlar gittiğine göre. Hmm, demek ki sevgili arkadaşlar ben artık diğer taraflarda a gördüğüm yere eksi b yazacağım. Bakın şurada eksi b yazarsanız üst taraf eksi 2b gelir. Çarpı şurada yerine yazarsanız eksi b'nin karesi b kare b kare artı b kare 2b kare alt tarafta ise sadece ama sadece ikimiz kalmıştı. Burada şu 2 ile şu 2'yi sadeleştirirsem üst taraf eksi 2b küp yapar alt tarafta 1 kalmıştı demek ki benim limit değerim kaçmış eksi 2b'nin küpüymüş diyeceğim sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum 40. örneğimle. Şimdi 40. örnekte bu sefer bize limit değerini vermiş. Üst tarafta bilinmeyen de bir ifade var. X'lerin haricinde A var arkadaşlar. Bize de zaten bu A soruluyor. Peki ben bu A'yı nasıl bulacağım? Şöyle ki, şimdi bak götür 2'leri yerine yaz. Alt tarafta 2'yi yerine yazdın. 0 geldi. Hmm, şimdi bu ifadenin Bizim şimdiye kadar alışkın olduğumuz matematikte tanımsız olması gerekiyor. Ama sonuca bir bakıyorsun tanımsız değil. Sonuç 2 çıkmış arkadaşlar. Peki bu sonuç nasıl 2 çıkar? Tanımsızken 2 çıkmasına imkan yok. Demek ki bu ifade paydası 0 olan ifadenin üstü de 0'mış. 2 0 bölü 0'dan belirsizlik gelmiş. O belirsizlik kaldırılmış. Sonucu da 2 bulunmuş. O belirsizliği nasıl kaldırıyorduk? Çarpanlarını ayırıp ifadeleri sadeleştirince ayrılıyordu. Ve sevgili arkadaşlarım sonuç çıkıyordu. Peki o zaman ben diyorum ki demek ki üst tarafında 0 olması gerekiyor. Burada 0 bölü 0 belirsizliği mevcut. O zaman bu 2'yi götüreceğim yukarıda yerine yazacağım. Ve 0 gelmesini bekleyeceğim. 2'nin karesi 4. 2 kere a'dan 2a. Ve eksi 12'miz var. Burası 0'mış. 2A burada kaldı. 4'ten 12'yi çıkardınız. Eksi 8 karşıya gönderdiniz. 8A kaç geldi arkadaşlarım? A 4 geldi. Pekala. A'nın 4 olduğunu biliyoruz artık. Bizden ne isteniyordu? A isteniyordu. A bulmuşuz cevabı. Devam ediyorum arkadaşlarım. 41. örnekle. Bakın. Bakın. X'ler 2'ye yaklaşırken. Bir şey bölü bir şey. Eşittir neye gelmiş? Ve sevgili arkadaşlarım. M ve N neymiş? Reel sayılarmış. Hmm. 2 altta yerine 0. E, payda sıfırsa tanımsız olması gerekiyordu ama sonuç real sayı eşitmiş tanımsız değilmiş o halde cevap neymiş belirsizmiş yani ben x'leri 2'yi şurada yerine yazdım takdirde ne olacakmış arkadaşlarım yukarısı yine sıfır olacakmış ama bu sefer neyi de bulmamızı rica ediyor bizden soru 2'yi yukarıda yerine yazalım 2'nin karesi 4 artı 2 çarpı m eksi 3 ve arkadaşlarım bir de eksi m'miz var bunun sıfır gelmesini istiyoruz 4 daha sonrasında artı 2m eksi 6 dedim. Eksi bir de m'miz var eşittir 0. 2m'den m çıkarsa m kalır. 4'ten 6 çıkarsa eksi 2 kalır. Karşı yaptınız iki. Yani m kaçmış arkadaşlar? 2. Çarpı bize m kere n sorulmuş. Şimdi ben m'yi biliyorum ya getirip yerine yazarsanız burası ne gelir? x kare bak 2'den 3 çıktı. Eksi 1 eksi x eksi 2. Şimdi üst taraf aslına bakarsan x kare eksi x eksi ya. Sen bunu çarpanlarına gönül rahatlığıyla ayırabilirsin. Nasıl? x eksi 2 ile x artı 1'in çarpımıdır. Şimdi üst taraf x eksi 2 ile x artı 1'in çarpımı alt tarafta da gördüğünüz üzere x eksi 2 var. Limit de nereye gidiyor arkadaşlarım? 2'ye gidiyordu. E şimdi sen burada x eksi 2'leri sadeleştirirsen burada sadece x artı 1 kalır. Bu 2'yi de götürüp yerine yazarsan 2 artı 1'den 3 gelir. Aha bu da neymiş işte. Demek ki 3 3'müş arkadaşlar. Bize 2 kere 3 sorulmuş. Doğru cevap 6'ydı deriz. Ve bir alttaki sorumuza bakıyoruz. 42. örneğimiz. A'lar 1'e yaklaşırken 5 üzeri a eksi 5 bölü 25 üzeri a eksi 25 bu limitin değeri soruluyor bize. Şimdi dikkatli bir şekilde dinliyorsun. 5 üzeri a eksi 5'imiz var. Alt tarafta da 5 üzeri a'nın karesi var. Ve 5'in karesi var. Buradaki kare farkı mevcut. O halde yukarısı 5 üzeri a eksi 5 diye kalsın. Alt tarafta 5 üzeri a eksi 5 çarpı 5 üzeri a artı 5 biçiminde yazılabilir. Ve burada a'ları a gördüğün yere 1 yazdığın takdirde 0 bölü 0 belirsizliği geldiği için şunu da şunu götürürsek 1 bölü 5 üzeri a artı 5 kalır. Şu şekilde. Ve a gördüğün yere 1'i şimdi yazarsam 1 bölü 5 artı 5'ten doğru cevap 1 bölü 10 gelir arkadaşlarım. Bakın belirsizliği kaldırdık ve cevabı 1 bölü 10 bulduk böylelikle. 123. sayfamız bitti. Şimdi nereye geçiyoruz? 122. sayfamıza. Örnek 43. Burada x'ler 16'ya gidiyor demiş. Bakın burada farklı bir şey deneyelim. Hem daha kolayımıza gider. Bakın x'ler 16'ya gidiyor ya. Ben x gördüğüm yere şuradaki hem 4. dereceden kökü hem de 2. dereceden kökü ortadan kaldırabilmek için x'lere t üzeri 4 demek istiyorum. Peki x'ler nereye gidiyordu arkadaşlarım? 16'ya gidiyordu. O zaman t üzeri 4'lerde 16'ya gitmez mi? t üzeri 4'ler 16'ya gidiyorsa t'lerin 2'ye gittiğini söyleyebiliriz. Pekala artık ifadeyi değiştirerek yazıyorum. Limit T'ler 2'ye yaklaşırken bakın x'ler 16'ya yaklaşırken t'lerin 2'ye yaklaştığını bulduk. Ben x gördüğüm yere t üzeri 4 yazarsam t üzeri 4'ün 4'üncü dereceden kökü ne yapar? T yapar. Üst taraf t eksi 2 oldu. T üzeri 4'ün kare, kare kökü ne yapar? T kare yapar. T kare 4 dedik. Şimdi t gördüğün yere 2 yazarsan 0 bölü 0 belirsizliği geldiğini görüyorsun. Üst taraf aynen kalsın t eksi 2 diye. Alt tarafta t kare eksi 4'ü biz 2 kare farkı yardımıyla t eksi 2 çarpı t artı 2 biçimde çarpanlarını ayırabiliriz. Böylelikle t eksi 2'ler gider ve t gördüğün yere 2'yi getirip yapıştırırsan üst tarafta 1 kalmıştı. Alt tarafta 2 artı 2'den 4 kaldı. Bakın arkadaşlarım cevabımız 1 bölü 4 olmuş oldu. Şimdi sıfır bölü sıfır belirsizliklerini türeve geçtiğimiz zaman çok daha rahat çözebileceğini göreceksin. Çünkü şu an hala hazırda müfredatımızda olmayan bir löpital diye bir kuralımız var. O kural sayesinde çok daha kısa, çok daha efektif biçimde çözebileceksin. Ama türev yardımıyla çözeceğimiz için sevgili arkadaşlarım ve şu an türevi de göstermediğimiz için, öğretmediğimiz için henüz şu an onu göstermiyorum. Ama türevde löpital diye bir başlığımız olacak. Örnek 44. Şimdi burada... Bazı çarpanlarını ayıramadığımız ifadeler olacak ve bu çarpanlarını ayıramadığımız ifadeleri sevgili arkadaşlarım belirsizlikleri nasıl gidereceğimizi göreceğiz. Öncelikle 1'i yerine yazdığımız takdirde 1 artı 3 4 4'ün kare 2 2 eksi 2'den 0 geldi. 1'in karesi 1 eksi 1'den gene 0 geldi 0 bölü 0 belirsizliği var. Ama sen bu ifadenin nasıl çarpanlarına ayıracağını falan bilmiyorsun. O halde hemen şunu yapıyorsun. Köklü ifademizin bulunduğu satır neresi? Pay kısmı. İşte bu köklü ifadenin olduğu ifadenin tamamının eşleniğiyle çarpacaksın. Genişleteceksin sen bunu. Yani burayı e, kare kök içerisinde x artı 3 artı 2 ile genişleteceksin. Üst taraf sevgili arkadaşlarım. Bununla bunu çarparsanız 2 kare farkı yardımıyla. Kök x artı 3'ün karesi x artı 3 yapar. Eksi 2'nin karesi 4 yapar. Alt kısımda ise x kare eksi 1 çarpı kare kök içerisinde x artı 3. Ve artı 2 gelecektir. Şimdi üst taraf ne oldu? X artı 3 eksi 4'ten X eksi 1 oldu. Peki şu X kare eksi 1 nedir? X kare eksi de onu buradan sildim. Şuraya devam ettiriyorum. X eksi 1 ile X artı 1'in çarpımıdır. Şöyle uzattım. Bakın elimizde kalan ifadeleri gösteriyorum. Şurası ve şurası. Peki hala ben burada şuradaki X eksi 1 ile buradaki X eksi 1'i sadeleştiremez miyim? Tabii ki sadeleştiririm. x'ten nereye gidiyordu? 1'e o halde götürelim ve artık yerine yazalım. Üst tarafta hiçbir şey kalmadı. Alt tarafta... 1 artı 3 4 4'ün karekökü 2 2'ye 2 ekledim 4 çarpı 1'e 1 ekledim 2 yani benim cevabım neymiş 1 bölü 8'in ta kendisiymiş ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Eşleniyle çarpıyoruz. Zaten 0 bölü 0 belirsizliklerinde Sadece ama sadece türev yardımı almadan çözmek istiyorsak bir Ya çarpanlarına ayırırsın ifadeleri Ve sadeleştirerek belirsizliği ortadan kaldırırsın Ya da bu şekilde köklü ifadeler varsa Eşleniyle çarparsın. Şu an için başlıkta hiçbir şey yapmana gerek yok. Eskiden sevgili arkadaşlarım Eskiden dediğim yani yaklaşık 6-7 sene önce kadar Limitte bir sürü belirsizlik vardı. 8-9 tane belirsizlik çeşidi vardı. Ama şu an e, bu 2018'de konuların birden e, neredeyse %80'inin kaldırılmasıyla sevgili arkadaşlarım. Limit de sadece sonsuz bölü sonsuz ve sıfır bölü sıfır belirsizliği kaldı elimizde. Artık şanslı mısınız değil misiniz bilmiyorum ama bana göre keşke diğer belirsizlikler de kal, kalmış olsaydı. Yani şu an hala onlarda işliyor olsaydık daha güzel olurdu. En azından üniversiteye geçtiğin zaman üniversitede matematikle alakalı bir bölümün varsa daha rahat ediyordun ama tabi düşündüğümüz zaman eşit ağırlıklar için mesela bu konular tamamen angarya niteliğindeydi ama yine de keşke kalsaydı çünkü neyin nereden geldiğini o zaman çok daha iyi açıklayabiliyorduk ama şu an elimize sadece 0 bölü 0 ve sonsuz bölü sonsuz belirsizliği kaldı onlarınla çok az miktarda zaten çözüm yöntemi var işte o çözüm yöntemlerin ikisini de şu an göstermiş olduk bir çarpanları ayırıp sadeleştiriyorsun iki eşlenir çarpıp sadeleştiriyorsun başka hiçbir şey yapmana gerek yok emin olabilirsin Pekala 45. örneğimize bakacağız arkadaşlar. Bakın yine burada köklü bir ifade var. Ve sen ne yapman gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Burada k bölü m oranı sorulmuş bize. Yalnız dikkat et öncelikle şunu e, e, k'yı bulacaksın önce. Nasıl bulursun? 2'yi payda kısmında yerine yazdığın zaman sıfır geliyor. Ama sonuç bir reel sayı çıkmış. Demek ki sıfır bölü sıfır belirsizliği var. Yani ikiyi sen pay kısmında da yerine yazdığın zaman cevap sıfır gelmek zorunda. Ki sıfır bölü sıfır olsun. O halde ikiyi yazalım hadi. İki kere iki dört artık K eksi 6 0 gelmesi gerekiyor dedik yani karekök içerisinde 4 artı K arkadaşlarım eşittir 6'ymış O halde karekökün içerisi 36'dır 4'e ne eklersem 36 olur Tabii ki 32 Demek ki K kaçmış arkadaşlarım 32'ymiş şimdi bu cepte artık ben e, sorunun Sevgili arkadaşlarım şu olduğunu gayet iyi biliyorum karekök içerisinde 2x artı 32 eksi -6 bölü x eksi 2 şimdi ne yapacağız? Tabii ki ve tabii ki karekök içerisinde 2x artı 32 artı 6 ile bak burası eksi 6'ydı. Buraya artı 6 yazdım. Eşleniği de genişleteceğiz. Üst taraf sevgili arkadaşlarım şununla şunun çarpımından 2x artı 32 gelir. Eksi 6'nın karesinden 36 gelir. Yani üst taraf 2x eksi 4'müş. Alt tarafta ise x eksi 2 ile sevgili arkadaşlarım az önce eşlenikle çarptığımız o eşlenik var ya o kaldı. Yani 2x artı 32 ve artı altımız kaldı. Şuradaki 2 x 4'ü oradan silip 2 parantezinde x 2 yazmak istiyorum. Ve böylelikle x 2'lerin sadeleştiğini görebiliyorsun. X'ler 2'ye gidiyordu artık x gördüğüm yere 2 yazabilirim. Üst tarafta sadece 2 kalmıştı. Alt tarafta da 2 kere 2 4. 32 ekledim 36. 36'nın karekökü 6. 6'ya 6 ekledim 12. 2 bölü 12 kaç yapar? 1 bölü 6 yapar hayırlı uğurlu olsun cevabımız 1 bölü 6 idi. ve devam Bakın bir tane de trigonometrik çözelim bu şekilde Limit x'ler pi bölü 4'de yaklaşırken 1 eksi kotx bölü sinüs eksi x bu limiti hesapla demiş bize. Şimdi öncelikle kotik dediğimiz ifade biliyorsun ki kosinüs bölü sinüstü yani 1 eksi kosinüs x bölü sinüs x diyeceğim. Daha sonrasında alt kısımda da sinüs x eksi kosinüs x'imizin olduğunu görüyorsunuz pi bölü 4'ü yerine yazarsanız 1 eksi 1 0 geldi. sin pi bölü 4 eksi cos pi bölü 4 birbirine eşitti biliyorsun. Bu da 0 geldi. Demek ki 0 bölü 0 belirsizliği var. Ben burada ifadeleri sadeleştirmeye gayret göstereceğim. Burada 1 ile sinüsü çarptınız sinüs x. kosinüsü çıkardınız eksi kosünüs x. Bölü paydayı aynen bıraktınız sinüs x. Bölü alt kısımda ne var? Sinüs x eksi kosünüs x var. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere Bununla bu birbirini götürüyor. Cevap 1 bölü sinüs x oluyor. Ve x'ler nereye yaklaşıyordu? 45 dereceye. Yerine yazarsanız 1 bölü sinüs 45 derece dedim. Bu da arkadaşlarım sin 45 kök 2 bölü 2 olduğu için ya da 1 bölü kök 2 olduğu için ters çevirip çarparsanız doğru cevabın kök 2 gelmesi gerektiğini de gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. İşte bu limit değeri kök 2'ye eşitmiş arkadaşlarım. Ve 47. örneğimiz 0 bölü 0 belirsizliğiyle artık alakalı. Burada gördüğünüz üzere sin kos var ve 5x ile 4x dikkat ettiysen yer değiştirmiş. O halde burası sinüs aradaki x'den kaynaklı sinüs fark formülüdür. Yani arkadaşlarım burası sinüs 5x-4x'in açılımıdır. Yani üst taraf neymiş arkadaşlarım sinüs 5 xten 4x'i çıkardın sinüs x'miş. Alt tarafa bakıyorsun sinüs 2x var. Sinüs 2x de yarım açı formülünden 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x diye açacak olursan ifademiz buymuş. Dikkat et, x gördüğün yere 0 yazarsan sin 0 0'dır. Buradaki sin 0 da 0 olduğu için 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Peki ben bu 0 bölü 0 belirsizliğini ortadan kaldırabilmek adına ne yapmam gerekiyor? Sinüs x'leri götürmem gerekiyor. Geriye kalan ifade 1 bölü 2 çarpı kosinüs x oldu. Peki şimdi x gördüğüm yere ben 0'ları yazarsam 1 bölü 2 çarpı kosinüs 0 olur. Kosinüs 0 biliyorsun ki 1'di. 1 bölü 2 kere 1 bize cevabı verir. Doğru cevabımız 1 bölü 2 olacaktı sevgili gençler. Şimdi adı üzerinde olan ve gerçekten adıyla bir o kadar özdeşleşmiş bir teoremimiz var. Sandviç teoremi. Sandviçin ne, ne, ne olduğunu biliyorsun. Ekmek arasına bir şeyleri sıkıştırarak yaptığın bir yemek çeşidi. Atıştırmalık çeşidi. Pekala. İsmi de zaten tam karşılığı olarak e, Türkçe karşılığı bu teoremin sıkıştırma teoremidir arkadaşlarım. Yani orada ekmeğin arasında bir şeyleri sıkıştırmayacağız da bu sefer iki fonksiyonun arasında bir şeyleri sıkıştıracağız tamam mı? Şimdi çok iyi dinliyorsun. Bizim fx diye bir fonksiyonumuz var a'daki limiti ve gx'in de a'daki limiti l olsun. Yani f ile g'nin aynı noktadaki limiti aynı olsun arkadaşlarım. Birbirine eşit ve l reel sayısı olsun. Her x reel sayısı için eğer ki ben f(x)'ten daha büyük veya eşit ve g(x)'ten de daha küçük veya eşit bir h(x) fonksiyonu üretebilirsem bu h(x) fonksiyonunun da sevgili arkadaşlarım a'daki limiti yine l olmak zorunda çünkü şunun limiti l idi bunun limiti l idi eğer ki h(x)'in a'daki limiti L'den büyük veya eşit ve L'den küçük veya eşitse o zaman tek bir ihtimal vardır. Bunun limiti L'dir arkadaşlar. Yani bunların her birinin a'daki limiti L olmak zorundadır. Şimdi bunu sevgili gençler daha basit ve görsel olarak anlatmaya çalışırsak şu şekilde. g(x)'i görüyorsunuz maviyle gösterilmiş ve f(x) de morla gösterilmiş fx ile gx'in arasında bir yerlerde ama hiçbir şekilde f'den daha küçük olmayan ve g'den daha büyük olmayan bir hx fonksiyonumuz olsun. Sen bu hx fonksiyonunu kafana göre dilediğin gibi de çizebilirsin şu şekilde hiç fark etmez. Ama ortada kalması yeterli. Ne demiştik fx'in a'daki limiti l'dir demiştik gx'in de a'daki limiti l'dir demiştik. Şimdi o halde f ile g'nin a'daki limitinin l olmasından mütevellit. Şurada şöyle gösterelim. Ee, hop aynen şurada bir köprü oluşuyor dikkat ettiysen mavi ile mor arasında ufak bir dar boğaz oluşuyor ve ne demiştik bu hx fonksiyonu yani kırmızı fonksiyon da Mecburen maviden daha düşük ve mordan daha büyük olduğundan sevgili arkadaşlarım işte o dar boğazdan geçen bir gemi olmak zorunda. O gemiden geçiyorsa o boğazdan geçmek zorunda olan bir gemi ise sevgili arkadaşlarım tam o noktadan geçerken bu h de a'daki limitinin l olması şarttır. Yani bu fonksiyonlar birbirlerine eşit olmamasına rağmen a'daki limiti aranırken o fonksiyonlar birbirine eşitmiş gibi davranabiliriz ve bu da bize soruların çözümünde inanılmaz derecede kolaylık ve basitlik sağlar. Birazdan o 5-6 saniyede nasıl soru çözebiliyoruz bunları net bir şekilde göreceksin. Pekala. Şimdi buradaki ifadeyi zaten yukarıda net bir şekilde ben size anlattım. Yine de sen okuyabilirsin ama farklı bir şey söylediysen not da alabilirsin tabii ki. 48. örneğimize bir bakalım. Demiş ki bakın bize x eksi 4x 8 ve 4x x kare fonksiyonlarımız var. Her x reel sayısı için g h'dan h'da f'den daha büyük eşitsizliğini sağlayan hx'in iki noktasındaki limitinin değeri. Şimdi iki noktasında f'in limitine ve g'nin limitine bakacaksınız. 2 yerine yazarsanız 4 eksi 8 artı 8'den 4 gelir. 2'yi burada yerine yazarsanız 8 eksi 4'ten 4 gelir. İkisinin de sevgili arkadaşlarım iki noktasındaki limiti eğer 4 ise o zaman ne diyoruz? hx fonksiyonu da bu iki noktasında 4'ten geçmek zorundadır. Yani bunun da limiti 2'dir diyoruz. Ama karşınıza sınavlarda çıkarsa böyle bir şey çıkmaz arkadaşlar. Şimdi sana özel kısmını dikkatli bir şekilde dinledikten hemen sonra sınavlarda karşına soruların içerisinde nasıl ve nerede çıkabileceğini de göstereceğimiz örnekler çözeceğiz arka arkaya. KOH üçgenine bakalım. Burada sevgili arkadaşlarım burası artık sana özel bir kısım. KOH üçgeni şurasıdır. Şuradaki küçük üçgendir arkadaşlarım. Ve bu küçük üçgenin alanı... Şurası sevgili arkadaşlarım sinüs x uzunluğu. Burası da kosinüs x uzunluğu olduğu için sin teta çarpı kos teta bölü 2'dir. AOL üçgeninin alanına bakacak olursak da bakın AOL üçgeni şurasıdır. Tabanı 1 bir, birim çemberin taban birim çemberin yarıçapıdır tabanı ve yüksekliği de burası tanjant ekseni için, tanjant ekseni olduğu için tanjant teta olduğundan tanjant teta çarpı 1 bölü 2'dir aslında bakarsanız alanı. Ve AOK Daire diliminin alanına bakacak olursak Yani şuradaki daire diliminden Bahsediyoruz arkadaşlarım Bu daire diliminin alanı da Hemen diyoruz ki 2 e, pi'lik yani tam turda Bunun alanı Pi çarpı re kare yani Pi çarpı birin karesinden pi ise Teta derecelik açıdan nedir Bakın yarısı ise yarısıdır Teta bölü 2'dir diyoruz Şimdi tüm bunların alanlarını Ortaya çıkardık meydana döktük Burada arkadaşlarım en küçük olan hangisi koh üçgeni ortanca alan hangisi daire dilimi en büyük alanda aol üçgeninin alanıdır arkadaşlarım o halde ben şöyle bir eşitsizlik olduğunu söyleyebilirim sin theta çarpı cos theta bölü 2 küçüktür teta bölü 2 ve o da küçük veya eşittir tanjant teta bölü 2 diyebilirim eşitsizliği 2 bölü sin ile çarparsak şimdi bakın 2 bölü sin ile çarptığımız zaman 2 gider sin gider Burada 2 gider burada bir tane sin theta oluşur ve sevgili arkadaşlarım burada da 2 gider ve tanjant theta biliyorsunuz ki e, sevgili arkadaşlarım sin theta bölü cos theta olduğundan burada şurası çarpı sin theta değil bölü sin theta kaldı. Burada da 1 bölü cos theta kalır yani tam olarak aşağıdaki gibi bakın burada sadece cos theta kaldı burası theta bölü sin theta küçük veya eşittir burada da 1 bölü cos theta kalmış oldu. Peki hala çarpımsal terslerini alırsak biliyorsun ki şunun çarpımsal tersi e, sevgili arkadaşlarım ya da şöyle diyelim şunun çarpımsal ter tersini aldım 1 bölü cos theta bunun çarpımsal tersini aldık cos theta geldi bunun çarpımsal tersi de sin theta bölü theta ama çarpımsal terslerini aldığımız için artık burası küçük veya eşittir yerine büyük veya eşittir oldu. Şimdi ise tüm ifadelerin x eşittir 0 apsisi noktasındaki limitlerine bakalım. Şimdi şunun limiti sevgili arkadaşlarım 1'dir. Şunun limiti kaldı sin teta bölü tetadır Şunun limiti de sevgili arkadaşlarım yine cos 0'dan kaynaklı 1'dir. Bak şimdi ne olmuş oldu burada? Sin teta bölü theta'nın x'ler 0'a yaklaşırkenki limiti 1 ile 1 arasındaymış. E 1 ile 1 arasındaki sayı nedir? <gülüyor> 1'in ta kendisidir. Demek ki sin teta bölü theta'nın x eşittir 0'daki limiti 1'miş arkadaşlar. Yani sandviç teoremi gereği sinüs teta ile teta tam olarak bir noktasında birbirine benzer hareketler sergiliyormuş. Bir köprüden bir boğazdan geçiyorlarmış arkadaşlarım. İkisi de o boğazdan aynı boğazdan geçen iki gemiymiş aslına bakarsanız. Peki şimdi bu bizim ne işimize yarar bak şu ifade bizim ne işimize yarar bir bakalım. Ona da bir sonraki sayfada bakacağız. Sonuç olarak artık şunları söyleyebiliriz bu teorem sayesinde. Sin x bölü x'in sıfırdaki limiti 1'dir. Yani sen burada şunları yapacaksın Hocam Bu ifade sadece sinüs ve tanjant için geçerlidir Önce bunu aklına yaz Sadece sinüs ve tanjant için geçerli Buraya böyle yazabilirsin Sadece sinüs ve tanjantta yapabilirsin bunu Sinüsü görmezden gelebilirsin X bölü X 1 Yalnız X'lerin hepsi sıfıra gitmek zorunda Bak bunu her yerde dinleyemezsin Çok iyi dinle Sinüsü görmezden geldin X bölü X 1 Sinüsü görmezden geldin ax bölü bx a bölü b. Sinüsü görmezden geldin ax bölü bx a bölü b. Tanjantı görmezden geldin x bölü x 1. Yine görmezden geldin tanjantı, x bölü x 1. Tanjantı görmezden geldim ax bölü bx a bölü b. Yine tanjantı sildim a x bölü bx a bölü b. Hem sinüsü sildim hem tanjantı sildim ax bölü bx den a bölü b. Tüm bu eşitlikler sıkıştırma teoreminin bir sonucudur. Ve sevgili arkadaşlarım matematiğe şu sinüsleri falan silmemiz ne kadar matematiğe aykırı olsa da tüm sorularda işinize yarayabilen ve sizi uzunca süren soruların çözümünden aşırı derecede rahatlığa sevk eden çözümlere ulaştırmanızı sağlayacak bir yöntemdir. Ama unutmayın tekrar ediyorum matematiğe aykırı zaten onda bir sıkıntımız yok. Ama dedik ya süreyle yarışıyorsak bunları kullanabiliriz. 49. örneğimize bir bakalım. Tanjant 5x bölü 2x. Tanjantı sildim, 5x bölü 2x. 5 bölü 2. Cevap bu. Tamam. Devam. 8x bölü sinüs mx. Bak sinüsü sildim, Ne kaldı? 8x bölü mx'ten 8 bölü m mi kalır? E, Bunun limit değeri kaçmış? 1 bölü 3. İçler dışlar çarpım yap. m kaç gelir? 24. Hayırlı uğurlu olsun. Devam ediyorum. Şimdi şuradaki sin kare x var ya. Aslında nedir bu? Sin x çarpı sin x'tir değil mi? Bak şimdi. Sinüsü sildim. Sinüsü sildim x çarpı x x kare bölü tanjantı sildim 3x ile x'i çarptım 3x kare x kareye 3x kareye bölersen cevap ne gelir? 1 bölü 3 hayırlı işler. tamam bu şekilde çok daha basit halledebilirsin soruları. 52. örneğe bakalım. Sinüsü sildim tanjantı sildim sinüsü sildim. 5x 4x daha 9x 2 xten x'i çıkar x 9x bölü x cevap 9'dur arkadaşlar. Umarım anlatabiliyorumdur sizlere. Tanjant ve sinüs için geçerli. X'ler sıfıra giderken sakın ha unutma. Ve örnek 53 limit x 1'e giderken sinüs 2px x kare eksi bir limitinin değeri sorulmuş bize. Şimdi öncelikle arkadaşlarım yukarı tarafta bakın sinüs 2px'imiz mevcut. Alt tarafta ise x eksi 1 çarpı x artı 1'imiz var. Ben x gördüğüm yere 1'leri yazdığım takdirde sonuç 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Peki yukarıdaki örneklere ben bunu nasıl benzetebilirim? Şimdi beni çok iyi dinliyorsun. Ben buradaki şurada paydayı sıfırlayan x eksi 1 dediğim değere t demek istiyorum ki böylelikle t eşittir e, x artı 1 x eşittir t artı 1 gelecektir arkadaşlarım eksi 1'i karşıya atarsanız ve burada x'ler eğer 1'e yaklaşıyorsa demek ki t artı 1'ler 1'e yaklaşıyor demek ki t burada 0'a yaklaşacak yani limit t'ler 0'a yaklaşırken diyeceğim artık pekala t 0'a yaklaşırken şu kısım ne olur bakın x gördüğümüz yere ne yazmıştık biz sinüs x neydi t artı 1'di dolayısıyla 2p çarpı t artı 1 diyeceğim ve daha sonrasında alt kısımda da x eksi 1 T'ydi idi x artı 1'de t artı 2 olacaktır. Tamam çok güzel. Şimdi yukarı tarafa bakalım. Üst tarafta sinüs 2 pi'yi içeri dağıtırsanız 2 çarpı pi çarpı t artı 2 pi gelir. Bölü t çarpı t artı 2 olacaktır. Bakın arkadaşlar burada 2 pi dediğimiz sinüs biliyorsunuz ki periyodik bir fonksiyon. 2 de bunun periyodu olduğu için 2 pi zaten sıfıra eşittir. Dolayısıyla yukarı tarafta sadece sinüs... 2 πt kaldı. Alt tarafta ise t çarpı t artı 2'miz kaldı. Şimdi t'ler nereye gidiyor arkadaşlarım? Limit t'ler sıfıra yaklaşıyor. Peki hala burada ben sinüsü görmezden gelirsem yukarıdaki kurallar gibi. 2 πt bölü t'de bakın t'ler birbirini götürür. Ve t gördüğüm yere sıfır yazarsam şu kısım 2 gelir. Sadece alma sadece 2 π bölü 2 kaldı elimizde. 2 pi bölü de 2'ler giderse doğru cevap kaça eşit olur? Pi'ye eşit olur diyebiliriz sevgili gençler. Evet 54. ve son örneğimiz artık videoda. Limit 2 sıfıra giderken 1 eksi kosinus x demiş. Bakın kosinusun yanında trigonometrede ben size söylemiştim. 1 varsa ne yapacağız? Önce o 1'i yok edeceğiz. Nasıl yok ederseniz 1 eksi. Bakın kosinus x'e yarım açı uygulayacağım. 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 yarım açı uyguladım. 1'ler giderse bak 1 eksi 1'ler şurası da artı gelir. Artı 2 çarpı sin kare x x bölü 2 deriz. bölü alt kısımda ise 3x çarpı tanjant 4x mevcut şimdi arkadaşlarım x'ler nereye gidiyor bakın limit x'ler sıfıra gidiyor artık şunu yapabilirsiniz sinüsü görmediniz ama burada iki tane sinüs vardı demek ki x bölü 2'nin karesini alacaksınız yani 2 çarpı x bölü 2'nin karesi x kare bölü 4 yapar alt kısımda tanjantı görmediniz 3x ile 4x'in çarpımı da 12x kare yapar öncelikle 2 ile 4'ü sadeleştirdim 2 x kareler gitti üst tarafta 1 bölü 2 var alt tarafta 12 var ters yerim çarparsak 1 bölü 24 bizim cevabımız olabilir sevgili gençler evet gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlarım şuradaki bakın kaç tane örnek çözdük orada 49'dan 54'e kadar toplam e, 6 tane sevgili arkadaşlarım örnek çözdük ve bu 6 örneğin çözümü bizim için yaklaşık 3-4 dakika hatta 3 dakika falan sürdü dolayısıyla sevgili gençler bu özelliği sandviç teoreminin bize kazandırmış olduğu bu özelliği sen de eğer değişkeni sıfıra gidiyorsa ve içeride sinüs veya tanjant varsa kullanabilirsin limitte haberin olsun. Bir sonraki dersimizde süreklilik kavramına geçeceğiz. Süreklilik kavramı dersinde sevgili arkadaşlarım görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaydı. Lütfen unutmayın.